Merhaba arkadaşlar, bir aradan herhalde suporumuzun sevinçli oyuncularından Eren Çinçik ile beraber canlı yayın yapacağız. Eren abi geldi, Eren abi, evet arkadaşlar. Selam canım. Ee, Eren abi şu an canlı yayına katıldı öyle. abi. Gün selam abi, nasılsın? İyi misin anne? Allah razı olsun abi, sen nasılsın? İyiyim abi çok şükür. İşte bildiğin gibi hepimiz evdeyiz. Karantina günleri devam ediyor. Evet abi karantinadayız. Bitmesini bekliyoruz Allah'ın izniyle. Az kaldı. Sen nasılsın abi de ısın abi, abi. İyidir abi. Çok şükür. Evdeyiz herkes gibi. Evet. evet. Benim ben, ben. benim için çok büyük bir değişiklik olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <Ben, gülüyor> Ben, Sen ben. zaten abi bu süreçte... Evet. evet. Abi evde gerçekten çok faydalı paylaşımlar yapıyorsun, Allah razı olsun. Her paylaşımın altına bu bağış kampanyası bir Ona istek veriyorsun, her paylaşımın altında bunu yazıyorsun gerçekten. Abi, Çalışmaların için ben teşekkür o, ediyorum. O, o, o vurguyu, vurguyu paylaştım galiba. Yapmayı çalışıyorum. Umarım. Evet. Umarım herkes bunu yapmaya gayret gösterip gösterip e, bizde en azından e, maddi katkıda bulunmaktan e, evet, da evet. arkada e, bu kampanyaya gösterimizi göstermeye çalışıyoruz. Evet. Abi sen, sen şey hatırlar, hatırlar, hatırlar mısın izledi. De... 2 sene önce Mertan abi vardı, bu da şu an yayınlar. Selam, selam gönderiyor buradan sana. sana. Sen yazıyor, selam yolladı dedi. Aynı şeyin de. selamlı evet. bir şey sorayım sana. Evet. Senin yazın bir, sakatma, bir sakatlanma evet. durumun olmuştu. Evet, evet. Abi. O süreçte hani konuyu şuraya getiracağım abi. <gülüyor> ee, şimdi, e, beni biliyorsun abi ben engellebilirim, evet, abi. çok, çok evet, abi. dışarı. Abi. Canımız giyerebilsin abi. Eyvallah abi Ben öyle evet. abi. Şimdi o süreçte sanırım genelde evde kaldın abi. Evet. evet. O süreçte evde kaldın süreci kısa da olsa anlattın <gülüyor> neymişsin abi. Evet. Abi benim fibula kemiğim kırıldı yani Allah aşkına küçük bir kemikti. Evet. Ama gerçekten hani çok kötü zamanlar hani evden çıkamıyorsun yataktan kalkamıyorsun. Ayakların zayıflıyor. Futbol oynamak istiyorsun ama oynayamıyorsun. Ayağa kalkamıyorsun. Sürekli tuvalete <gülüyor> giderken çok kötü günler yani. Allah kimseye yaşatmasın demiyorum. İstiyorum abi. Şimdi sağırsın. Senin eee Bir sakatlı veya ve bir Evet. Bir hal, ayaklı olman bu üzücü. Bir, evet, evet. bir, evet, evet. bir engelli anlamadı. Gerçekten zor Evet abi zor gerçekten zor, evet, zor, gerçekten zor. Şimdi kadar neseler Empati yapıyoruz veya anlıyoruz tabii ki, tabii ki abi ben, gerçekten, gerçekten ben bu sakatlık döneminde çok Siz, iyi anladım yani çok zor, zor yani Allah yaraba yardımcımız olsun Zor şu anda tüm Türkiye evde <gülüyor> evet, evet aynen evet. böyle. Evet. ki şimdi diğer benim param tanıh oluyoruz. Evet, evet abi. abi. Nedir adam diyor ki ben evde oturamıyorum. Evet. İşte evet. empati yapamıyor abi. Evet, abi. Kaç ben gün kaldı? Nereden baksan 1 ay 3 ay, ay bile kaldı. Sıkıntısını dile getiriyor. Evde oturamıyorum. <gülüyor> evet evde oturamıyorum. Ne ne diyorum ki abi? Evet, yani ya, benim gibi e, engelli kişiler yılın e, en az 5-6 ayını sadece evde geçiriyorlar. Evet abi, abi. Ama e, şimdi diyorlar ki sen alışkısın diyorlar. Öyle bir durum yok abi gerçekten alışmamak Aa, Alışkınsın diyorlar, Üstüne de üstüne de iyi diyorlar ya, sen mü, evet. mükafatını alıyorsun diyorlar. Tamam, evet, evet. O, o, o, ona, onda şüphemi diyor abi. Amin, aynen öyle. Allah'a şükür mükafatını aldığımı biliyorum ve bu, bunu bildiğim için de e, çok büyük bir sorun. Yaşamıyorum. Ee, evet. Bu bunu bilmeden mükafatını alacağını bilmeden, akıllıca evde oturup ve kendi istedikleri hiçbir şey tam anlamıyla yapamamak gerçekten zor. Ee, ama bunun mükafatını bildiğimiz için e, çok çoktan zor değil abi yani. Evet, aynen öyle abi. Önemli olan zaten öbür dünyamız abi, biliyorsunuz. Allah'ın zikir inancımız var. Evet, evet, i̇nancımız evet. İnancımız olduğu için de e, evet. bu duruma hükredip yaşama, yaşamaya ve mücadeleye devam ediyoruz. Aynen öyle abi. Evde kal, herhalde evde kal. Türkiye. Evde kal, aynen öyle abi. Evde kal İlazı. Evde kal Türkiye.